Hepinize var arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar le masa kurulumunu gerçek istiyoruz arkadaşlar. Burada .com üzerinden 120 liraya le masa siparişi verdim arkadaşlar. Bu masanın kurulumuna geçip odamızda düzgün bir şekilde yayın yapabileceğiz. Biliyorsunuz ki Twitch yayınlarına yeni başladım. Yani bilenler bilir bilmeyenler gelsin o zaman açıklama kısmında Twitch kanalının adını bırakacağım arkadaşlar. Oradan yayınlarımı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Youtube'a da zaten Twitch yayınlarına kesitler paylaşıyorum. E, i̇zlemek isterseniz YouTube kanalımda takip edebilirsiniz arkadaşlar. E, şimdi ve masanın konumuna geçelim. Ve odayı biraz da düzenlemeler yapacağız tabii ki. Evden geldiği kadar güzel kalitede içerikler üretmeye çalışıyorum. E, kamera aldım arkadaşlar. Nazile 920 kamera yüzünden şu an çekimi gerçekleştiriyorum. Bilgisayar olarak isterseniz eski bilgisayar kullanıyorum bilgisayarda. Şu an altı gibi kalan bilgisayar kullanıyorum ama ilerleyen zamanlarda bilgisayarını da yenilemeyi düşünüyorum. E, i̇nternetimi değiştirmek zorunda kaldım arkadaşlar çünkü internet e, zaten videosunda çektiğim YouTube videosuna tükmete geçiş yaptım arkadaşlar. E, Tükmet internetimi kullanıyorum şu anlık. E, Tükmet internet üzerinden canlı yayınlarımı gerçekleştiriyorum. Diğer internet üzerinden ise yayınlarımı kontrolünü gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Şu an evde iki internet bağlı. E, i̇lerleyen zamanlarda belki e, bir interneti iptal edip tek interneti tekrardan düşürebilirim. Montaj işlemini ilk olarak ayak montajından başlıyoruz arkadaşlar. Ayağın 4 tane pilasını en küçük pilaların kutudan alıp ayakımızı şu şekilde montajlıyoruz. en küçük tahtayı arkadaşlar montajlama işlemine geçeceğiz. <Gülüyor> 8 numaralı parça diyor yani şunlarla eşit olan sunteyan parçası yukarıdaki parçalarla aynı eşit olan parçayı altayım montajlamaya devam ediyoruz yani aynı iki vida kullanıyoruz yani aynı yarıklar kullanarak montaja devam ediyoruz. <gülüyor> yan tarafı kapatacağız arkadaşlar. Yan kapat, yan tarafı kapatmak için ise iki tane süttomuz kaldı geriye zaten arkadaşlar aynı uzunlukta. Şuradan hangisini demiş? Yani bu iki süttadan da ikisi de farklıymış ama. Bora bire aynı ama. Şunu gördüğünüz 3 Üç delikli olanı kullanacağız böyle kapatmak için. Şu kapanacak. burayı kapatmak için yine aynı şekilde şurada görmüş olduğunuz alem yalıları kullanacağız arkadaşlar Şöyle bir şekilde montajını gerçekleştirdik. Bir şekilde bir görüntü elde ettik. Gayet de hoş bir görüntü. Güzel gözüküyor burada baktığımız zaman. Kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama. Sıradaki işlemimiz arkadaşlar kısa olan masanın üst kısmındaki kısa olan kenara alıp şu yani şu tatlada da bir tane var arkadaşlar. Diğer aletlerde bir tane de şöyle. Kısa kenar kaldı. Bu kısa kenarla bunu birleştireceğiz. Ve birleştirirken bu şekilde olmasına dikkat edin arkadaşlar. Şu delikler mesela bu şekilde olacak. Şu delikler hep birbirine bakacak böyle. Bu şekilde bu şekilde montajlayacak arkadaşlar. Tabii bunu montajlarken kendinize yardım ederseniz sizin için iyi olur. Yine yani aynı şekilde aile havidalarla birlikte montajlayacağız şu şekilde. Bir sonraki işleme geçeceğiz. Bu şekilde montajımız gerçekleştirdik. Masamuzun üst kısmını, tezgah kısmını yani bilgisayarımızı koyacağımız yeri yapmaya geldi. Şöyle. İnanç çekip yerine indireceğiz arkadaşlar. Şu an Burada gördüğünüz yerlere vidaları yerleştireceğiz arkadaşlar. buraya vidaları yerleştirip montaja geçeceğiz. Şu i̇ki tane siyah olan olanları şuraya arkadaşlar, bu şekilde yerleştireceğiz. Şu üç tane olan lastikli vida ise burada yerleştireceğiz arkadaşlar. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonradan. Masamızın üstüne oturtacağız. Şöyle şunu kenara alacağız. Şimdi binalarını yerleştirdikten sonra da, bu tahtayı alıp üstüne oturtacağız arkadaşlar. Yani bina olan şu bina olan kısımlar kamera video çekiyorum hani. Şu bina olan kısımlar şuradaki ayar ne gelecek? Şu ayar ne gelecek? Diğer kısımsa şöyle üstüne oturtulacak. darbe uygulayarak kapatmanız gerekecek başka türlü olma şansı da yok zaten Oturduktan sonra şunu gördüğünüz şu vidaları o yuvarlak geniş olan kısımlara takıp bunu sıkacağız. bunu sıkıcaz sonra buraya sahiplenmiş olacak arkadaşlar elimizde kalan son 4 vidaydı arkadaşlar şu kısmı sabitlemek için Zaten bu tahtanın için üzerinde delikler var arkadaşlar Alttan bu 4 yüzeyi vidaladığımız zaman Burası da artık bu ile birlikte Bağlantılı bir şekilde olmuş oluyor, birleştiriyoruz yani Evet arkadaşlar, şimdi vidaları kapatmaya geldik Şöyle bir plastiklerle vidaları kapatacağız Bunları yaptıktan sonra Şu ayaklarını yapacağız arkadaşlar Altına çakacağız o ayakları Ayakları da çaktıktan sonra masamız hazır hale gelmiş olacak ve masamızı hazırladıktan sonra köşeye alacağız yani. Köşeye aldıktan sonra bilgisayarlarımızı yerine yerleştireceğiz ve bu şekilde masa ile ilgili işlemlerimizi bitirmiş olacağız.